Boş bırakalım ya alayım şunu. Uza, uzansın He, tamam tamam otur otur. Bireke, bireke, bireke. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bak şuna bak karşına. Nereye bakıyorsun? Aşçı bak kanka. Lan aşçı nereye bakacağını şaşırdın tutar ya. Pilas içe pirinç. Suyu karıştırmadık frame. Karnını karıştırdık. Kardeşim bana yer göster. Araba olukları ötüyor bir doğru mu? Ben bir buluyorum o araba olukları. Bak görmüyor, dede sen görüyor musun? Kısla! Ya! Görsünler bakalım, araba olumu iyi kızı öntür. Yes. Yeni jale alfabeyi oynat bakayım. Ağlamacı. Oynadık. Yaşlanma Elmağım six soydu yarim azgın da boydu afiyet olsun yarim seni yerken gel boydun afiyet olsun yarim seni yerken gel boydun Elma derdim eline, soydu Elma derdim eline, soydu Ya bilmedi beni ellerine, Ya bilmedi beni Elmaların incesi sadece binde aynası. Elmaların incesi sadece binde aynası. Biz diye otururken şu hal kendini Biz diye otururken. Şu amcası elma erdi gönlüm soydu elma beline, soydu bilmedi Şıra amcası, biz bize oturur e. ke. geldi amcası, elma verdi benine, soydu benim. Elma verdi benine, soydu soksu Bye. Hoş geçe <gülüyor> helal olsun Helal olsun helal olsun O kızım bunu Bizde aşk sevdiğimizde zaferimiz Al! Alor doğru doğru. Harifa. Gel buraya. Harifa. Boş. Boş. Boş. Ya, didi, Boş. Harifa <gülüyor> <devir>. yavrum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Yavrum gel. Fatlıs isminde bir oğlum kayboldu. Koy köy, kasaba kasaba geziyorum bulamadım. Şu köşede oturduğunuz. <gülüyor> şey <gülüyor> bir delal var da bir bulamazsa gelsin yavrum. Hadi bakayım. bakın. Delal varacakmış. Tebenin natüristiniz isminde bir, de, bir, bir, de, bir, natür bir oğul kaybolmuş gören geldesin oğlum. Ay, oğlum ay, yavrum demiyor mu? <gülüyor> Bak kedem eliyle de bak ne diyor? Ya lan Oğlum bu ne biçim <gülüyor> kaya ya? Başka kaya. Yok, çabuktan sıcak olacağım. Artık bulağına değine beni. Yani, gel gel. Bu ne? Hattır ismine bir oğlum kayboldu oğlum bunu bir bana buralarda <gülüyor> size karşı. Oğlum dedi. Ağlar, dedenin katır isminde bir oğlu kaybolmuş. Natır, natır, yavrum. Ağlar, dedenin natır <gülüyor> isminde bir oğlu kaybolmuş. <gülüyor> oğlu Oğlum, dermanımız var. Buralarda etevan buraya gelsin. Oğlum, natır. Natır da oturuyor. Oğlum, natır. Otur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> otur. Bu baba. Lan yani ben bir koron lan koronavirüslerdesin has katlar. Ya ben buradan lan, arıyorsun, arıyorsun, ben de ya bulam lan. Lan arıyorum arıyorum bulamıyorum derim. Ben ne ne aradım? Dede oğlum ateşin çok de. aradım lan. Ne oldu da? Safak ol yavrum. Ne oldu da? Oğlum hiç sormuyor lan. Ne ya. oldu baba ya? Oğlum, oğlum ananı kaybettin lan. Nerede? Kayboldu öldü. Nereye kaçtı? Öldü lan. Öldü mü? Allah rahmet eylesin baba ya. Koronavirüs öldürür lan. Öldür. Ya üzülmem Şişt mi baba? Abi ciğerim yanıyor. E ya ya buyur baba? Kal kaydır ne çekiyor biliyor musun? Ne, mu? ne çekiyor? <gülüyor> tamam bir şey getir de bir bakalım. Ne bir şey? Al, tamam bir yaralayalım lan. <gülüyor> Nasıl bir şey istiyorsun baba ya? Ortalı olsun. İniyorum <gülüyor> sormasın. Ortalı mı olsun? Ah. Trinta gibi bir şey getir. Tamam. Nasıl istiyorsun baba? Bakayım bakayım. Bu ne lan? Bunu anıdaya gibi şeyle tutmuş. Alıttın ha. Ama sen nasıl iş istiyorsun? mu? Nasıl bir şey istiyorum lan? Ben bilmiyün ki abi. Burada öyle bir şey yok ki abi. Ben başım ne hadi lan. Lan. Bak bakayım. Bak bakayım. Oğlum Batur. He. Üstüne yatır. Yüzünü üstüne yatır. Yüzünü mü üstüne yatır? Oğlum. Buyur baba. Yavrum. Buyur baba. <gülüyor> yavrum. Ha, ya? <gülüyor> yavrum. Buyur baba. Yavrum. Buyur baba. Sağ bacağımı yürürler direni Sağ hangisiydi ya? Allah Allah. Buyur baba. Buyur baba. Buyur baba. Buyur baba. Batur. Buyur baba. Orta bacağımı yüreğine götür lan. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> mi baba? İyi yavrum. Çok i̇yi yavrum. Yavrum düşüyorlar. lan! lütfen. Yapma. otur. Getir de getir lan. <gülüyor> <gülüyor> e, e, Allah. E, gel Allah. E, ha. E, Vermedin e. mi? Ne, kalsana, lan. <gülüyor> ne yapacağız ya? O. Sen ya. Sen. Gel hadi. Baba. Abi genç olsun mu? Hala mı olsun? Tamam. O babam babam benimsin değil mi? Ya. Yani. Lan oğlum bi gel <Gülüyor> lan. Gel baba. Baba kim o? İyi mi? Onu sertine göstereyim. Tamam baba. Dur, dur, dur, dur, dur. Dur baba. Orta bacı hamile götüyo. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Dur. Sen bunu da laç kardin dedi. Hadi bak. Bana. Müsiğale... Sağ bacar anısına getir. Vallahi vallahi. Ne yapamur? Tepiyor. Senin amın da sen. Vallahi bak. Vallahi. Vallahi için sen de adını vereceksin. Lan gelivereceksin. be ya. Sonra bakın, gelova. Gelinas. Hadi Yavaş, yavaş, Gel biz açalım aç. Gel. Dik durun dik durun. Ağzımızda itiraf yap. Gürdüyor gürdüyor. Gitmiyor lan. Cımır, la, lan <gülüyor> da, nedir, <gülüyor> neden gelmiyor ya? Bu. Tamammış başkanım. <gülüyor> ee, kim lan bu koyun muhtarı lan? Bu koyun, bu koyun muhtarı bu, al! Nerede lan, nerede <gülüyor> Çıkın lan, şöyle çıkın bakayım, çıkın şöyle. Sen misin lan bu koyun muhtarı? Benim al! O nasıl ne öyle? İnan aşağıya. Buyur al! orada var, biz ya. <gülüyor> <an bakayım> <gülüyor> ee, <gülüyor> <yükselim> Muhtarlar <gülüyor> değil ne lan bu koyun mahsuru? Aa aa burada. Bu ne lan? <gülüyor> bu ne var lan? Getir lan oraya. Getir Bu ne var Bu ne lan? Çalıyorlar ne? abi, çalıyorlar. Ne Çaldırma oğlum, çaldırma lan, çaldırma <gülüyor> lan. Ne çaldırıyor? Ne var? Sen karışmadın mı oğlum? Sen Adamına ne vuruyor? <gülüyor> Atma da şu iş. da <gülüyor> elliyor <ha>? lan. <gülüyor> <gülüyor> çaldılar ha. Hırsız var. Ya, kim çaldı oğlum? Satarım lan ben bu koyu var. Satarım <gülüyor> lan koyu. Ulan yediğiniz önünde yeme diyor. Lan ne yapıyorsun? Bu çaldı? Bu çaldı mazırab bulamadım oğlum. Hı çalma. Çalmamış ya. Çalan bu, çalan bu. Bunu mu çaldı? Bu, bu, bu, bu. Lan bunu Getirin lan bu. Ben çalmadım. <gülüyor> Niye çalmıyorsun lan sen <gülüyor> <gülüyor> ha? Bu çaldı. Vallahi o çalmış aldı. Nasıl çalıyor? Çaldırmayacağınızda çaldılar çaldılar <gülüyor> <Uyuyordum>. ha, Adamlar uyuyordu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oğlum indirin lan bir aşağıya. Oğlum adamlarım gelsin ben. İndirin al. Söyledi indir işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aman ağabey. Eşeğe ben de. <gülüyor> eşeğe tüse. <gülüyor> ben Benim eşeğe atma şeyi götürün lan. Mama mı? Mama Hemen ona bir yem olun, bu mu çaldı lan? <gülüyor> Yok, ah bu çaldı, çaldı. Oğlan bir karar verin lan. Siz ne biçim bir adamsınız oğlum? Bu <gülüyor> çaldı. Hayırlısı. Aslanlar çalıyor. Ben uyur, gel, çaldı. Bu, <gülüyor> çaldı. bu bu bu. Hırsız bu bu. Bu çaldı bu bu bu. Hırsız Yatırın lan bunu ikisinden falan. <gülüyor> Yatırın ya. lan. Falan. <gülüyor> Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Yatırın. Burak'ım Burak'ım burada. Durum. Ne diyorsun lan? <gülüyor> ne krosu Ne krosu lan? Çarparın lan. Çarparın lan siz lan be. Çarparım lan, Çarparım <gülüyor> lan <gülüyor> <Sizden mi? gülüyor> Sen ben sizi. Ya yerlesene. Sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye çaldın? Bu çaldın. Hep <gülüyor> <Ben gülüyor> uyuyordun çaldın. Ya ne uyumasın? <gülüyor> <gülüyor> Bien. Hiç kaç oldu? 3 oldu. Hayır. oldu. 1 2 kaç oldu? 2. Asker yapmadın mı? 0 oldu. Nasıl 0 oldu? 2 3 kaldırından bu adam. Ödürüm. Ödürüsü ya? Hırsızı biliyor, biliyor. Tamam, çalmış da verdi. <gülüyor> İçeride lan ay yere bura burada burada. Onun suza benziyor. Özel atla lan beni. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Andal <ne yapın> <gülüyor> Doğru La doryela ve 3 bela. Ne be. kadar yap? Yapamıyor. Silibarığı Bak. Ha kocan bu. Aşağıya. Fark attı, gitti batatı. Kalk ya bak. Al aşağı. Al Abi de lan abi, abi düşme lan yerleşsene <gülüyor> <yorula. Ya> sen taş iş lan benim adamım bak palaka yatır lan bura alak lan sizin adamlar yatır bana palaka abi abi ben yaptım sen yapma ya, ben nasıl yapıyorum abi kim yaptı lan? Bak köy hırsız burada bak gel gel. Göster bu köy namını size katarım lan. Kim bilir? yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda daha bana bu köy. La şaka maka bu köy mafsili lan. Verdim ya. Ya. <gülüyor> ya. Selamun aleyküm ya. Aleyküm. Kuranın muhtarı kim? Kuranın burada orada Mehmet Ağa diyor. Mehmet Ağa kim ağalar Mehmet Ağa? Burada, burada. Bakarsın. <gülüyor> bu mu ağa bu mu? Yok yok. Bu mu ağa? Ya o. Hani, ya ağa, ben. <gülüyor> Al tezkerem var avranacağım da bana bir yer göstersen de Ver taraftan Vur! Buzlu vur vur <gülüyor> var <gülüyor> Ta! Allah. çıktı Daha ağzından çıktı mı daha Bucada avşanı mı? bu Var! Ayağı çıksa vuslasınız Ayağı çıksa Ay bulu çıkırsın. Küçük. Bunlar da yüzüyor mu? Azıcık küçük. Baba da maşallah. Ay! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Açırılıyım be! Tavşan. Aç prima aç aç. aç, aç, aç, aç. Dersen, bu da aşamın aç趣. Sana baksam. Acı. Ham tocu. Allah be. Ola Yıkadım Yıkadım Yıkadım Kalk kuşu Kuşumu ver Kuşumu ver söyle Baba ben yakamadım Yıkadım ya, ya. ya, değil ya. ya, Oğlum niye verdin kuşunu eşeklerden Bakalım söyle Babana söyle hep bir şey söyle ha? ha. Ağla gel oğlum. Baba evet. oh, senin baban benim babam bir öpüşpüyorsa verir. <gülüyor> ne var oğlum? Ne var? var? var. var. Ece baba. Şey. Kaçırdım, Ne <gülüyor> yapayım baba ya? Baba, Hadi baba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha? Git al bir daha çaldırma. Kuşum, ne yapayım tat? beni ben Ben kuşumda. Tamam Aman. Ma haberim dedim. Ben, ben, ben dedim. Ben, ben. Ben, ben. Ya baba ya. <insights> ya yani, ne <Buna kuşma. gülüyor> ya. Ya. Ya, ya. ya? Ne kusur ya? Ne ya? Ne kusur var? Ne Ne kusur var? Ne kusur var? Ne kusur var? Ne kusur Ne Ne Babam babama bir öpücük versin, yani karşıladık değil. Baba! Baba! <gülüyor> <verse> baba yapışık <gülüyor> versin ya. ya baba ya! Baba ya! Kuşa yapışık verdin mi lan? Ulan uşu baba ya! <gülüyor> Hadi baba! Baba <boş ver>. <gülüyor> Aleyküm ha! Ne satıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah izni verirse, biz bu sene hapçe ekmeği düşünüyoruz. <gülüyor> İnşallah yetişiriz biz Allah'ın izniyle. Ümreye gideriz, biz ümreye yapacağız. Sizin köyümüzün çok dindar olduğunu duyduk. Türbeniz varmış hatta köyümüzde. Biz şöyle bir köylünün isteğini alın. Ondan sonra geçiriz. Şuradan şöyle bir başlayalım. Evet, tamam. Sen ne istersin? Yas, Katip, Takke. Ne? Takke, Takke. Kaç dinle. Kaç tane al? Bir tane. Bir kere. Bir tane. Bir kere. Bir tane. Bir kere. Bir kere. Ne istedi? Ağır mı? ne ağır mı? Ağır sen. Üç kilo deve. Üç kilo. Üç kilo? <gülüyor> deve deve. Devenin üç kilosu olmaz. Bir tane olur, iki tane. Var var, soru kağıtın. Kağıt. kağıt. Ne istiyorsun? Üç kilo deve diyor. Kaç kilo? <gülüyor> Kaç kilo? Ne kadar? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Evet Ağır <gülüyor> Sen iste sen ha test bir getirsin evet. ya bir tespit bir tespit bir denen Cembe Arap kızı istiyorum oğlum ben bulamıyorum Arap kızı o nereden bulacak ben seni şahit koyacağım şahit ama Aa, sen Başkeller var mıydı orada. Pardan kaç çiz var abi. Abi, orada Evet abi Takkeyi bak takkeyi de iyi yaz. Ayısı garıştı seni duman ederim burada. Ha? Tesbih yaz. Kaç tane abi? Gel. En azından mesela hanımsem olmaz mı hacı yok? Hiç olmaz. Şurata oraya kadar oradan gidiyoracağız. Ben yeni geldim oradan. Fark etmez. İsimişti ona bir şey soruyoruz. <gülüyor> evet abi. Ne kadar olsa? Bir bardak. Bir bardak. Ne yapayım ee... şimdi istiyorsunuz? Aa, bir tesbük. Bir tesbük de bir... daha. Tesbük? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tesbük. <bukti>. <gülüyor> Ama ben lastestim, ben de ben lastestim. Gorse, <gülüyor> gorse. <gülüyor> Kaç metre olacak? 10 <gülüyor> <bir kez aldır? gülüyor> <On> metre <gülüyor> Geç bakalım. Daha. Sen ne alırdın? <gülüyor> <gülüyor> Takkiyede <tuh> ben <gülüyor> de Deflatur, yaldızlı. Diye, Bu torpilli biraz Geç şöyle. Nezkor. Hadi torpil? hadi bunu Evet ha. Sen ne Kaç tans? kilo olsun. Bir tane olmaz ha. Onlar birine satmıyor. Kilo. Bir kilo. Evet. Ah ay ay ay abi abi. sen? Var <gülüyor> mı? Yok sen ah sen. Oraya geleceğiz. Ne alım? On tane hurbanlıkta ne gittin? Hurbanlık on evet. tane. O ne soru işareti koyuyor. Baş dene. 10 deve, 10 tane. deve, 10 Kurnalık. Kurnalık. deve. Hurbanlık. ya. pardon özür dilerim. Evet ha. Sen ne ağladın? Ben hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> o bize <gülüyor> bulun Biz abi. şöyle Arabistan şöleni. Yaz oğlum yapacağız. O hurma istiyor hurma? On kilo hurma yaz oğlum. On kilo hurma <gülüyor> <gülüyor> az geliyor. Bir ton hurma <gülüyor> yaz. <gülüyor> <gülüyor> evet ha. Civane da ya köyün şeyi çok. Test yok değil mi zavallı? olmaya var mı var, Haşı, var. Haşı, var tamam. olma Hocam. Hocam. Murat hocam. hocam. hocam. Kaşımaya gerek şey Yap bakayım ayarını gözden şöyle yok. Tamam, buyurun ne afiyet olsun. Kaşık bir Başa olsun. araç sonuç düşüyor. Hadi bir daha Orada kalırlar. Ondan bir şey yok. ne bir şey varsa öyle aramızda kapayacaksın ağzını nasıl açıyor bak yok asana iyi şeyler ay evet evet mu Teşekkür ederim. Bu neyin Ali. Ali abi. Halı, güzeldi. Ali. Ali abi yatsana bir daha iyi çekelim ya. Sağ sağ ol. Hı? Sağ ol. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ekmek. Ya da da. Ne? O dünden buradayım. Barda dünden. buradayım. Rezim oldu. Adam diyor ki ben dünden buradayım. Rezim oldu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 Open, Heinせ달. Ab gerçek burada. zaman. İsmi Tamam. Şöyle. Bu böyle. Daha ya. Kaç kaseti orada ya? Bu doğru ne Onun bir tanesi bir, bir mi oluyor? Bir mi oluyor bunun bir tanesi? Bir tanesi bir mi oluyor? orada zaten hiç kayıt ezicim 3 tane siz girecek. İşte şöyle böyle sonuçta böyle şöyle şey sala ben yoz gideceğim onu masalara sıra geçeyim hep sebebi bu barda barda almayanlar tamam tamam işte ha şöyle bir şöyle taş. Kahve maçını kılı çekiyorum. Oradan kahve çekiyorum. Kahve çekiyorum. Buyurun. Hayır. Benim Ben çekiyorum. ya. Evet var misin ha Biz de katran de senin askerin gez hayran hayran yavuz <gülüyor> Şunu bir doğru <dolduruyor> öyle ya. Birer <gülüyor> çayda aldığım <gülüyor> bende bu. 2 paket de içinde oynadı bak. 4 4 olacak. Ahmet'ten abla güzel. O onu ancak o, anca o, o bileyim, e <Osmanlı> handle, e anda şu anda hangi kaşık çek bir boş olsun onlar, onlar orası? Orası? ya. O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 Efendim, yesin ya Olur mu? of it. Şöyle söyle, ne diyorsun torunun hakkında, köy hakkında bir şeyler söyle. Jovem vai